Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Yine güzel bir yiyecek yapacağız burada. Niye yiyecek dedim. Çünkü her yöremizde farklı şeyler söylenir bunun için. Bazı yerlerde gözleme, etli ekmek diye söylenebilir. Gözleme diye yöreye göre değişiyor. Bizim bu yörelerde Kastamonu, Karabük yörelerinde Batı Karadeniz'de gözleme, etli ekmek veya kıymalı pide de diyenler var arkadaşlar şimdi ustamıza soralım önce e, içine koyacağımız malzemeleri harcını hazırlayacağız herhalde kıymalı yapacağız Tabii gördüğünüz gibi kıymayı görüyorsunuz şimdi hangi malzemeler var ne kadar yapıyoruz nasıl yapıyoruz ustamız bize başlıyor anlatmaya. Önce orta boy soğanımız var yarım kilo kadar e, biraz yağlı kıymamız var çünkü içine yağ kullanmayacağım e, sonra karabiberimiz var pul biberimiz var acı toz biberimiz var. İçine lezzet katması için de biraz da kimyon kullanıyorum ben. Biraz da tuzumuz var. Miktarları ne kadar onların? Hepsi birer çay kaşığı şeklinde olacak. Evet. Biraz da suyumuz var. Neden su diye sorarsanız ekmeğe sürülmesi daha kolay. Kıymayı açmak için. Şimdi malzemelerimizi doğurmaya başlayalım. İsterseniz soğanı rondodan da çektirebilirsiniz ama içinde çok sulu olduğu için küçük küçük şeklinde doğrayacağım ben size. Çektirdiğimiz zaman suyu da çok çıkar değil mi? Böyle suyu Aynen. da fazla çıkmaz. Aynen. Normalde e, soğan çok sulanacağı için bu şekilde yemesi de içinde daha lezzetli. Bu şekilde böyle küçük küçük doğrayabilirsiniz. Kıymalı yapıyoruz. Aynen kıymalı yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Ee, evet. Daha sonra arkadaşlar e, başka bir videomuzu da peynirli yapacağız bunu. Öyle göstereceğiz. Ve peyniri de kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Doğal sütten. Daha önceki videolarımızda da seyredebilirsiniz peynir yapımımızı. Evet, göstermiştik. Evet arkadaşlar, şimdi soğanları e, doğuruyoruz. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı doğradık. Şimdi e, malzemelerimizi de koyuyoruz gördüğünüz gibi. Hepsini şimdi elimle çok güzel bir şekilde yoğuracağım. Suyumuzu da ekliyorum. Bir çay bardağı söylemiştim bunu. Şimdi bütün malzemeleri iyice yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra bir saat kadar falan dinlendirirseniz kıymalı harcımızı daha lezzetli gözlemeleriniz olur. Gördüğünüz gibi hiç içine sıvı yağ kullanmadım özellikle kıymanızda yağ alırsanız daha lezzetli olacaktır. Hem yağ kullanmanıza da gerek kalmayacak. iyice yoğuruyoruz bu şekilde e, kıyma yarım kilo mu Evet yarım kilo kıymadan 3 orta boy soğan sayıya göre de artırabilirsiniz eksiltebilirsiniz bu yaklaşık e, bir 10 kişilik 8-10 kişilik kadar çıkıyor bu malzemeden yani 8-10 kişi doyacak şekilde Evet evet aynen o şekilde gördüğünüz gibi suyu da iyice emdi kıyma biraz daha Eğer e, sulu olsun derseniz ekmeği daha kolay sürülebilir derseniz biraz daha su ekleyebilirsiniz yoğrulması lazım. Bu şekilde. İyice yoğrulduğunu nereden anlıyoruz? Zaten elinize köfte gibi böyle bu şekilde gelir. Bütün malzemeyi iyice birbirine karıştırdık. Şimdi ağzını kapatıp veya streçle edebilirsiniz. Bir saat kadar buzdolabında dinlendirmeye bırakıyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar şimdi kıymamızı az önce yoğurmuştuk. Onu bir saat kadar buzdolabında dinlenirken bu arada hamurumuzu hazırlıyoruz. Şimdi ben e, maya kullanıyorum. Mayasız da yapabilirsiniz. Bir adet yaş maya, biraz şeker kullandım. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar da tuz koyuyorum. Bu şekilde iki kilo kadar da unum var. Şimdi biraz ılık suyla bunun biraz erimesini sağlayacağım. Özellikle ılık suyla yapıyoruz. Daha yumuşacık bir hamur olması için elimizde bu şekilde eziyoruz. Kuru da kullanabilirsiniz. Ama genelde ekmekte, gözleme tarzında yaş, maya daha çok yumuşacık oluyor. Tamamen eriteceğiz mi onu? Evet, evet. Tamamıyla erilecek. Unu da hamur yoğururken bir maya kokusu, tadı olmayacak. Gördüğünüz gibi mayamızı erittik şimdi unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz ben 2 kilo kadar undan yoğuracağım Dilerseniz az da yapabilirsiniz. Çoğaltı da bilirsiniz. Unumuzu yoğururken en önemli püf noktası da unu özellikle azar azar boşaltmak. yavaş yavaş. Ve böyle bu şekilde yoğurdukça kıvamı nasıl ne kadar olacak nasıl olacak? Kıvamı mümkün olduğu kadar yumuşacık olacak. Eğer ki sert bir hamuru yaparsanız gözlemeleriniz daha çok kıtır kıtır, kıyır kıyır olur biraz hafif derecede ele yapışacak hamurumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu bayağı toparladık böyle bu şekilde yumuşak bir hamur olacak ben size şöyle göstereyim kulak memesinden biraz daha yumuşak olacak elinize çok hafif bir şekilde yapışacak çünkü gözleme hamurunu ne kadar yumuşak yoğurursanız gözlemeleriniz o kadar daha güzel olur. Gördüğünüz gibi iyice kıvamını da aldı. 20 dakika kadar mayalandırmaya bırakacağım şimdi ben bunu. 15-20 dakika yeterli. Öyle bu şekilde hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuzun çok güzel mayası gelmiş, yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi elimizde şu şekilde ben size göstereyim. Menemen yumurta büyüklüğünde küçük bir şekilde fazlalar yapıyoruz. Tezgahın üzerine yapışmaması için biraz un um serpiyoruz. Bu şekilde. Tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de pazılarınızı ayarlayabilirsiniz. Saçta da yapabilirsiniz. Biz tavada yapacağız, Artık değil mi? Aynen öyle. Pazılarımızı böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiç ele çok fazla yapışmıyor. Pazılarımızın büyüklüğü böyle bu şekilde. Şöyle gösterelim. bu şekilde mayasının gelmesine gerek yok zaten e, mayası gelmiş durumda tezgahta mayasını tekrar bekletmenize gerek yok kaç dakika beklettik maya için yaklaşık yarım saat e, beklettik yani 25 dakika yarım saat yeterli böyle bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi pazılarımızı aynı büyüklükte sıraladık şimdi onları yapmaya başlayacağız içimizde bakın bir saat dinlendikten sonra şimdi kırmalı harcımızı da yapmaya başlayacağız ve daha güzel olduğunu siz kendiniz yaparken de fark edeceksiniz tam bir saat buz olduğunu dinlendirdik şimdi yapmaya başlıyoruz Tavamızı ısıtıyoruz herhalde evet, değil mi? Bir bu arada tavamızın da altını yaktık. Şimdi göstereceğim size. üzerine bu şekilde böyle hafif bir şekilde un serpebilirsiniz Zaten bu açmayı birçok bayan bilir. Evet, genelde herkes bilir. Çocuklarınıza da özellikle besleyici bir yemek olacak. Şimdi kullandığımız malzemeler hep doğal. Evet. Kıymayı mesela kendi bildiğimiz yerden alıyoruz. Evet. Sürekli aldığımız, kasabımız çok eskiden da. beri kasabımız evet. var. Kendisi kesiyor zaten, mandırası var. Özellikle ince açmaya çalışın. Tavanızın büyüklüğüne göre. malzememizi koyuyoruz. Hemen göstereyim size. Böyle bu şekilde. Kenarlarında çok az boşluk bıraktım. Suyu koymamdaki amacı şu anda fark etmişsinizdir inşallah. Su koyduğumuz için daha kaşıkla daha güzel yayılıyor. Kenarlarını o şekilde yapıştırıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Sonra pişmeye göstereceğiz biraz evet. sonra. Evet. Evet arkadaşlar bir taraftan bakın çayımızı da koyduk. Bir taraftan çayımız da oluyor. Evet şimdi bakalım. Evet ustam ne yapıyoruz şimdi? Gözlemelerimizi şimdi tavamıza aldık. Ee, pişiriyoruz. Arkalı önlü bir şekilde. Tavamız zaten kızdırmıştık. Şimdi göstereceğim. Biraz daha kızarsın. Bakın gördüğünüz gibi kabarıyor. Buralarında. Maya koyduğumuz için ve daha çok yumuşak olacak. Ama mayasız da yapabilirsiniz. Tabii ki de. Mayalı hem daha lezzetli oluyor hem daha yumuşacık oluyor. Çeviriyoruz. Biz gibi de kokusu da geldi. Zaten kabarıyor, bakın arkadaşlar. Evet. Kabarıcı anlıyorsunuz zaten. Böyle kızarana kadar bu şekilde pişiriyoruz arkalı önlü. Tavamız yanmazsa olacak. Teplon tava özellikle. Evde yapmak için Evet bu şekilde. Üzerine de, üzerine de şu şekilde tereyağı kullanacağız. Bu da doğal tereyağı da arkadaşlar. Doğal Yine tereyağı. etraftan köyden evet. aldık. Sonra karşıki e, neydi onun adı diyelim? Tepsi diyelim. Evet, Oraya tepsi koyacağız. Alacağım. Yağlayacağız. Evet. Zaten içine de yağ koymadığımız için üzerine tereyağı koyacağız. Daha hem vitaminli daha besleyici. Tabii doğal olursa. Evet. Doğal tereyağını nereden varıyor. bulacağız diye sorarsanız arkadaşlar e, köylerden bulabilirsiniz. Bizim bu Batı Karadeniz bölgesindeyiz biz. Kassamonu, Safranbolu o civarlardayız. Burada zaten köylerde var. Oradan gidip alıyoruz arkadaşlar. Köy pazarları kuruluyor. Tanıdığımız güvendiğimiz özellikle. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor gözlemelerimiz. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi gözlemelerimiz nar gibi kızardı hemen size tane göstereyim bu şekilde çok hafif bir şekilde kullanıyoruz zaten içine de söylediğim gibi yağ koymadım şimdi size göstereyim biraz soğuklarından şimdi bu çok sıcak şöyle bakın hala duman tütüyor üzerinde herkese afiyet olsun beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayalım şimdiden afiyet olsun teşekkür ederim